Eee herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz evet hmm. Arkadaşlar yeni güncelleme geldi Neredesin? Ya. E evet, gördüm Az önceki bir Az önceki bir yap sesini tamam. he Evet şimdi arkadaşlar yeni güncellemeyi göstereceğim. Ondan önce görevlerimizi yapacağız da. Ondan önce arkadaşlar ekle binerim. Evet Aykut verdi. Sağ ol, Teşekkür ederim. Aykut'un aklına like atın. Ah kaç yeri neredeydi o açtı kara arazi şu tarafta Vallahi midiyon Kaç liram var? 286 bir, bir, bu an. Burası da değil Allah Allah. Nereydi o açtı arazi kanka? Gel gel takip et kanka Dur yanına teleportlanıyor. Tamam. Hay. Bura bura. Bir dakika bir daha teleportlanayım. Hı, geldim. Buramı? Ya o dedi Master Krase şu şey vardı ya. Neyse oklu okula gidiyorum ben bekle. İstiyorsan takip et. Let's Redsco dediydi ya. Uykus da geldi orada yatırırım. Hangisi? Kamp mı? Aha kamp. Az önce ben buradan geçtim kanka. nasıl? Nasıl görmemişim çünkü? Kanka kapı var ya şurada. Ee, hani böyle 95 lovuk tane kapı. Gördüm kanka gittim gittim. Okula gittim, oku şey yaptım. Ben e. almadım, o yapıyor. Ben almadım ki zaten. Için... Baba, baba, baba, baba. E. Şimdi, Şimdi yapacağım, sendeki e, şeyi... tane daha normal veya... işte. Neon Flyerite Slotter Bekle kank. Bin Omzuma bin omzuma Hayır böyle sürülmüyor değil mi ya doğru Böyle sürülüyor mu Sürülmüyor çok güzel İniyoruz. Eskiden böyle oluyordu kanka. Şey atlayıp tekrar <gülüyor> <gülüyor> Park park parka gidiyoruz. Parka gidiyoruz. Right. Ya <gülüyor> <gülüyor> ben de geldim. Ben de gitmemiz Ebi Kanka parka gel parka. Ama kanka böyle benle görev gelmiyor ki. Bendeki pedin görevi geliyor bana tek. Para lazım, para para. H. tane kaldı Herkes buraya gel. Hangisi hasla, hasla, hastalandı? Hayır sen. Gelin bakayım. Oğlum senin büyümene daha bir yaşın var. Ya ya ya ya. Güzel komediydi Hayda uçurmadı bu sefer beni. Batman. E ee, arkadaşlar biz 750 lira yapıp gelelim. Evet arkadaşlar 750 dak 750 lira 750 lira girdim, arkadaşlar. 750 lira biriktirdim arkadaşlar. Şimdi ise çıkıyor Çok iyi olur da. Hadi olur be ya sende. Çocuk gel buraya gel buraya. Hadi bir trade attı da bir şey vermiyor. Ben de ona vermeyeyim. <gülüyor> Aa bir şey koydu bakalım. Ben ona be.. direkt acep diyeceğim bakalım ne Delain.. diyecek mi? Ay kutu Evet arkadaşlar, ee alıyoruz şimdi. <gülüyor> evet arkadaşlar. Kanka var mı? Ne? Suyun var mı? Ya şey vereceğim de yok. Şey Gönderdim. Evet arkadaşlar. Alıyoruz. Araba alacağız? Bunu mu? de re Çok haber. de Kanka bu ne kadar? Bin Dört yüz elli lira. Özübillahimineşeydaniracım. Bismillahirrahmanirrahim. Neyse arkadaşlar. Biz bunu alalım. istiyorum. Takas istiyorum. Takas istiyorum. Takas istiyorum. <gülüyor> Abi ne çıkacak çok heyecanlıyım. 5 Aynen. Garaba yani ay Aynen. Hatta bayağı uzun süre oldu. Bu <gülüyor> arada kasmamız yani bayağı uzun sürdü. Aykut daha kasamada oyunda filan çıkmıştı o. Ya internet çıkartısı yaşadım arkadaşın. Kanka kucağıma alıp bakayım oraya. Çok değişik gözüküyor ya. Bu ne böyle? Kanka eğer kötü bir şey çıkarsa belki senin sana veririm. Yemin edin. Yemin edin. Yemin edin. Gel buraya öpeceğim Gel lan buraya. belki kötü bir şey çıkarsa. Kötü bir şey çıkarsa. Arkamın bir şey çıkarsa vereceğim yani. Ya bakarız yani biraz kullanırım sonra veririm. Eee kumaş yapacağız onu. Aa, bir, bir şey de yapacağım. Çok değerli bir şeydi de ben seviyordum. Yani. Şeydi evet, Dragona. Dragona. De. Evet, dedim bir de. şey var bak kay kay var ben ona çok çok çok çok Şey çok çok çok bana az önce çocuk gönderiyordu pet pet gönderiyorum o bana bir tek bunu gönderiyor kabul etmedi kanka pedimi yara bırakmayı düşünüyor musun? Al kanka değerli bu çok değerli ama yani böyle atıyorum solayla genik or falan veriyorlar bununla dolandırıcılık yapıyorlar e, şu oh my god falan diyorlar Yani hesaplar girip yani onlar şey inanmayın onlara siz dolandırılmayın. Aynen. Yani sindiriyorlar. Oh my god. Spam. diyorlar böyle. Ya yan hesaptan girilse anlaşılır zaten. Spam yapıyorlar. Arkadaşlar zaten <gülüyor> ben de bir kere kandım var ha. Hı? Efendi Ben de kandım ona. E ee, arkadaşlar bunun görevleri gelsin. Ben bunu açayım. Ee, size ne da göstereyim. Şey yapalım ııı ee, son görevde e, Açtım şey, açtım Açtım <gülüyor> şey, e, Kanka evet arkadaşlar Evet arkadaşlar, evet, arkadaşlar e, Pedimizin son görevi Hemen nereye gittin Aykut Bana ışınlan <gülüyor> kanka bir şey yapalım Taktik biliyorum gel yani. Işınlanıyorum bekle Evet arkadaşlar umarım çok güzel böyle e, Ne tracks çıkar Arkadaşlar Geldim. Baba. Baba geldim. Bak baba. Aç burada kanka. Ee, aç ya ben kanka. Açıyorum. Aç kanka şu an burada görevi gözükmüyor ama. Niye ya yahu? Bakayım. Aa görev bitti. Aga görev bitti. Ne oluyor? Kanka sen buradan mı aldın? Ağa içine gittin ya. Gel uyku görevi geldi. Benim evime gidelim. Aga evet. ya! Aga ya! Hayır ya! Ne oldu ya? Gelme şundan. Amanın! Deme! Deme! Deme! Aga dedim Aga be. Aga be. Kalbimi kırdın be Arkadaşlar e, Umarım videoyu beğenmişsinizdir e, Aykut'un ismini Gördüğünüz gibi Sen belli Hı, -hı. gözüküyor Biliyorum biliyorum Oraya göreceğim de Dediklerimi diyeyim de Evet arkadaşlar Aykut bu Aykut'un hesabı bu yani buradan akıllı ulaşabilirsiniz ee, evet arkadaşlar arkadaşlar bunda bir tane daha açmamı ister misiniz diğer yani, video ee, evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir umarım videoyu beğenmişsinizdir kanalıma abone paylaşmak like, ben like, like.